Merhabalar. Evet, bu aklımızda yapmayı düşündüğüm aklımda olan bir şeydi. Ancak fırsat bulabildik yine. Sabun su komu şey yapmak için, hayata geçirmek için uğraşıyoruz. Zor işlermiş. Onu anladım. Şimdi gelelim ne yapacağımızda. Soğuk yöntem sabun yapıyoruz. Bugün kullandığım reçete hani şeyin başında bunları söyleyeyim, videonun başında bunları söyleyeyim. Hani not almak istiyorsanız alın. Hani tekrar böyle öbür reçete falan koymakla uğraşmayacağım. Neden uğraşmayacağım? Şeydeki reçetenin aynısı. Soğuk yöntem esas denemeleri videosundaki reçetenin aynısı. Tek farkı şu orada kil vardı reçetenin içerisinde. Burada kil yok. Bir de ee, şuradan e, kostik çözeltimi hazırladım şunun içerisinde toplam kullandığım yağ 900 gram bu yağları savunlaştırmak için kullandığım kostik çözeltisi suyumda %30 30 %36 ve kostik indirimi yapmadım e, bu suyum üçte biri keçi sütü üçte ikisi saf su önce üçte iki saf suda e, gerekli olan kostiği çözdürdüm kostik sıcakken bunun içerisinde iki şey e, ipek böceği kozasını çözdürdüm ardından soğumaya bıraktım şunun sıcaklığı 34-35 dereceye, dereceye düştükten sonra 100 gram donmuş keçi sütü ekledim içerisine buz kalıpları halinde 2 parça 50 şer gramlı keçi sütü ekledim erittim ondan sonra miksledim şöyle bir çözeltim var burada burada da reçetedeki bütün katı ve sıvı yağlarım var eritildi birbirleriyle karıştırıldı burası şu anda 22,5 derece burası da 30 derece. Aralarında 8 derece kadar bir fark var. Sorun değil. Şimdi ne yapacağım? Şunlar da soğuk yöntem esans denemelerinde e, denediğim şeyler. Esanslar ve sabun kalıpları. İşte o zamandan bu zamana geçen süre zarfında. Bu Sugar e, Vanilla'nın e, kendi kendine sabuna vermiş olduğu renk. Şöyle bir kararma yaptı. Güzel bir kahverengi çıkarttı. Bu 12 numara Sweet Baby, Sweet Baby'nin oluşturduğu renk. Bu da Sweet Berries renk değişimi yapmayan Sweet Berries'in şey kalıbı. Şimdi bunların üçünün de ortak özelliği Sabun hamuruna girdikleri zaman sabunlaşmayı hızlandırmıyorlardı. Yani bize rahat böyle bir çalışma süresi veriyorlardı. O yüzden bu üçünü tercih ettim. Artı böyle üçünü de yan yana koyup kokladığınız zaman kokuları da birbirleriyle uyumlu. Çok hoş bir koku oluyor. Ee, şöyle bir şey yapacağım. Ee, hamurumu burada karıştıracağım. Sabunlaşmayı başlatacağım. Çok açık light böyle rahat akan bir sabun hamuru elde ettikten sonra üç parçaya böleceğim 350 gram 350 gram kalın da 650 gram gibi olacak Şöyle şu üç parçaya böleceğim şuna birazcık kahverengi koydum neden çünkü böyle parça parça dökme işlemi yapacağım böyle balık pulu görüntüsü elde etmeye çalışacağım şu renk hemen ortaya çıkmıyor bekledikçe ortaya çıkıyor Ben de çalışırken ilk kez bu şeyi deneyeceğim tekniği deneyeceğim hani renk farklarını hamurdaki renk farklarını görmek istedim hani ne kadar döktüğümü anlayabilmek açısından o yüzden normalde e, 350 gram yağ için koymam gereken e, renklendiricinin yarısı kadar e, Mika koyu kahve şey e, renklendirici koydum buraya e, şugurt vanilyayı ekleyeceğim şuraya da e, altın sarısı dedi, denen mikadan koydum aynı miktarda az miktarda Buraya da e, Sweet Baby'nin e, şeyine ekleyeceğim Esansını ekleyeceğim şurada da çok az sedef toz mikam var bu zaten beyaz yapamıyor hamuru yani Titanium dioksit gibi yoğun böyle bir beyaz verebilen bir renklendirici değil pırıltı veriyor birazcık. Şimdi şunlarda mika kullandım. Burada böyle boş kendi kendine kalmasın diyerek ona da biraz beyaz ekledim. 350 buraya, 350 buraya, kalan hamur buraya. Ardından da onlarla rahat dökemem diye düşündüğüm için şöyle küçük bardakları alacağım. Ne yapacağımı anlatayım sonra şey yapmayacağım. Her karıştırdı karıştırdıktan sonra esansları da ekledikten sonra küçük bardaklara koyacağım. Şöyle şunlarla daha rahat dökebileceğimi düşünüyorum. Ee, bu da benim standart e, satışta olan e, kapaksız e, şey, altı açılan kalıbım. İçerisini silikonlu kağıtla kapladım çok güzel pürüzsüz bir yüzeye çıkmasını sağlıyor sabunda bu silikonlu kağıtla bu silikonlu kağıtta da benden ulaşabilirsiniz bayağı bir emeklerle bulabildim bunu da öyle söyleyeyim benden temin edebilirsiniz bu silikonlu kağıdı benim kalıbım 7 cm'di içerisi şuraya iki tane fon bordu içine göre kestim ve kalıbı biraz daraltmak istedim daha böyle ince şey olsun diye dilimler olsun diye çünkü dilimleme şeklim de farklı olacak ardından da cetvelle şunların araları şu çizgilerin araları hep bir inç bir inç bir inç işaretledim uzun çizgiler ilk önce bu uzun çizgilerden dökeceğim üç rengi Ondan sonra ikinci turda bu kısa çizgilerden sırayla yine aynı üç rengi dökerek bunu yukarıya kadar dolduracağım ve ee, bu kıskaçları tabii ki çıkartacağım ilerleyen vakitte burada durmayacaklar. Şey silikonlu kağıt zor yapışıyor şeylerle bantlarla tahtaya. O yüzden hani sıkışsın buraları diye bunları koydum. Ve o zaman başlayalım hızlıca. Bundan sonrasında anlatmayacak. Anlatmadım sanırım başka bir şey kalmadı. Yani e, bu şekilde de hiç renklendirici kullanmadan bu tekniği uyguladığınızda ve yaklaşık dilimleyip bir ay bekledikten sonra şöyle bir üç renk elde edebiliyorsunuz sadece bu üç esansı kullanarak. bir şeyde bu kullanıyor şu anda ve e, blenderı kaldırdığımızda yekpare bir görüntü var üstünde. Ya, şey, yağın üstüne boya yatsak daha doğru olacaktı. Ama ben zaten çok renklenmesini istemediğim için biraz da öyle yaptım. Bu da yani çok koyu bir kahverengi olmadı gördüğün gibi. Vanilya koyulaşınca olacak bu kahverengi de. Tamam. Şimdi koyu renkle başlıyordum önce. Şurada... Şunun içerisine dolduracağım aynen. Şimdi burada bu kadar hamuru ziyan etmiyoruz. Bir sürü hamurumuz kaldı bizim. Orada yedek şeylerimiz var. Bunların içerisine bunları şöyle yedek, yedek kalıplarımızdan bunları döküyoruz. Hani renk var. Jelleştirmeye falan çalışmayacağım. Süt de var. içerisinde hava sıcak zaten. Evin içi klima çalışmayan yerler 30 derece. Jelleşirse jelleşir kendi ne Jelleşmezse de amaç şeyleri görmek, renkleri görmek. Bakalım nasıl olacak. Kestiğimizde bu renkleri silik göreceğiz. Az kullandım mikaları. Ancak hani şu kararmalar olduğu zaman Sabun kendi, esanslar kendi o kararmalarını yaptığı zaman foto şeyleri daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Bir de sanırım bir yerde dökerken, balık pulu yaparken şu uzun kısa uzun kısalarda sanırım iki kere aynı yerden döktüm. Onu da kestiğimizde görürüz hatayı zaten. ilk deneme böyle bir şeydi. Keserken, kalıptan çıkarırken görüşmek üzere. Merhabalar. Evet. Şöyle... Sabunumu kapatmıştım, şöyle bir knex Bu şekilde kaldı. bu şimdi bakalım nasıl oldu merak ediyorum. Şöyle, evet, oldukça pürüzsüz bir yüzey oldu. Şöyle gösteriyorum. Şöyle 4 ya da 5 eşit parçaya böleceğim. Ondan sonra böldüğüm, bu şekilde böldüğüm parçaları şu şekilde dilimlere ayıracağım ki o yaptığımız desenleri görebilirim. Ha, balık buluyor olmamış daha ee, keseriz gerisini şimdi şu kahverengiler daha koyu renk hale gelecekler bekledikçe daha koyu kahve olacaklar o tamam şunlar da biraz daha bej renge gelecek şu sarılarda onda da sıkıntı yok ancak şeylerimiz e, dökme işlemi e, düzenli olmamış yani şu kalınlıkla, şu rengin kalınlığıyla şu rengin kalınlığının aynı olması ve burada da şöyle fazladan mesela bir beyaz bulunması gerekiyordu. Şurada kahverengi şeylerim az, sarılar daha fazla ve <gülüyor> beyazlar bir acayip olmuş. Devam edip diğerlerine bakalım. yanlış kestim. Yalnız bu dilimi yanlış kestim. Evet. Böyle kesmeyecektim. Şöyle kesmem gerekiyordu. Şöyle kesmem gerekiyordu. Bunu yanlış kestim. Çok başarısız derken <gülüyor> yanlış kesilmiş bir dilim bu. Bu şekilde kesmem gerekiyordu. Ters kestim onu. Bu arada yanlış dökmüşüm. Şurası da yanlış döktüğüm yer. Şuradan işte. Şunun şurada olması lazım. Aynı şeyi üst döküşüm dökmüşüm. Ama altta döküm sıralarım doğru. Ama yine de olması gereken görüntüyü elde edememişiz. Maalesef. Yep yani şöyle koyayım bu size göster diyeceğim ama ya hiçbir yerinde şeyimiz yok ee, başarılı sonucumuz yok yani böyle <gülüyor> bu işte tecrübeli olan e, sop makerler savun yapıcılar bunları böyle alıyorlar koyuyorlar döküyorlar döküyorlar sanki çok kolaymış gibi gözüküyor ama değil daha istikrarlı, tutarlı bir şekilde dökmek gerekiyormuş her parçayı. Şunlar yanlış kesimiz zaten. Ama gördüğünüz gibi yani hiçbir yerde elde etmeniz gereken şey şekil kağıdım da mı yok benim hiç... Şöyle olmalıydı. çizerek göstereyim, yaparak gösteremedim. <gülüyor> Olması gereken şekil şu en altta şu şu aynı şu kalı ka koyu kahverengi onun üzerinde şöyle şurada sarı şurada çokça beyazımız olacaktı bunlar böyle böyle devam edecekti şöyle bunların aralarında da tekrar şöyle koyu kahverengi şöyle sarı şurada beyaz tarzı gitmesi gerekiyordu bizim benim yaptıklarımın evet o şekilde hiçbir alakası yok sadece üstteki kıvrımları yapmayı becerdik sanırım yani bunlar üst taraftakiler daha şey pes ediyor muyuz? Hayır etmiyoruz. <gülüyor> Bir daha denenecek yani. Muhtemelen bu sefer ben kameramanlık yapacağım. Kızımın bunları daha iyi dökeceğini düşünüyorum. Daha tutar mı dökeceğini düşünüyorum. Daha bu sabun hamurunu şey yaptıktan sonra hazırladıktan sonra dökme işlemini o yapacak. Belki daha böyle. Kağıt bardaklara değil de sos şişelerine mi koymak lazım? Böyle hani bir sıkım bir sıkım bırakarak mı yapmak daha mantıklı olur? Bilemedim. Tekrar bir deneyeceğim ama. Ee, ya hani şiş, bunların da görüntüleri böyle. Kokular kokuları güzel ama değil mi? Çok güzel kokuyor şu anda burası. Ee, o üç şeyin vanilya, bebek, baby ve Berris'in karışımı üç kokunun şeyi var, ee, karışımı olan bir koku var, evet ve şeyler bunlar yani, yumuşaklar, softlar, kurumaları lazım, kuruduktan sonra kullanımı keyifli, günlük el sabunu, ama şunların daha düzgün çıkmasını umuyordum, ciddi başarısız bir deneme oldu, <gülüyor> canım sıkıldı. <gülüyor> Ya birkaç <gülüyor> alıştırma yapıp ya da gene hiç kendi kendinize denemeden, belki ikinci denemeyi de tekrar sizinle şey yaparak deneyim. Şu kahverengiler koyulaştığında daha hoş gözükür mü gözü onu da bilemiyorum. Göreceğiz bakalım bir ay sonraki görüntüleri nasıl olacak. Instagram hesabımda fotoğrafla paylaşıyorum onu da ama şimdilik sonuç bu. Reçete de sorun yok. Hmm. Dökme tekniği yalnız başarılı olmadı, başarısız bir teknik. El alışkanlığı ki, el, el, el kas alışkanlığı, elin alışması gerekiyor. Yani görüşmek üzere iyi akşamlar.